Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sentez ve gölge burcumuzu hesaplamayı öğreneceğiz. Öncelikli olarak sentez ve gölge burcunuzu hesaplarken haritalarınızdaki element ve niteliklerin analizine ihtiyacınız olacak. Elementler ve nitelikler hakkında daha geniş bilgiyi bundan önceki videolarımızdan öğrenebilirsiniz. Bu videolara isterseniz açıklama kısmına eklediğimiz linkten, isterseniz video sonuna eklemiş olduğumuz sağ üst köşedeki kareden ulaşabilirsiniz. Kağıdınız ve kaleminiz hazırsa sentez ve gölge burç hesaplamasına geçebiliriz. Haritalarınızdaki elementler ve nitelikler kişiliğiniz hakkında bilgi veren önemli konulardır. Bu konularla ilgili örnekteki gibi bir tablo oluşturmak ilk etapta sizlere hesaplama yaparken faydalı olacaktır. Şimdi gelin öncelikli olarak sentez ve gölge burç ne demek bunları öğrenelim. Sentez burç haritalarımızda element ve niteliklere göre en fazla değer alan burcumuzdur ve bu burç kendimizi daha rahat ifade edebilmemize, doğal bir şekilde kendimizi ortaya koyduğumuz alanlara ve özelliklerimize katkı sağlamaktadır. Diğer bir deyişle de bizi tamamlayan bir burçtur. Hayattaki davranış şeklimiz kişiliğimizin baskın taraflarıdır. Bu kendiliğinden olan bir şeydir. Bunun için çaba sarf etmeye gerek yoktur. Gölge burç ise haritalarımızdaki nitelik ve elementlere göre en az değer alan burcumuzdur. Ve bu burç eksik ve zayıf yönlerimizi anlatır. Gölge burcumuzla aynı özellikleri taşıyan kişilerle genellikle anlaşamayız. Çünkü bu özellikler tanımadığımız ve bilmediğimiz özelliklerimizi ifade etmektedir. Aslında hayat ve tekamül yolumuzda bu burç bize öğretmendir. Dolayısıyla bu özelliklere sahip kişiler hayatlarımıza eksik olan taraflarımızı öğretmeye ve tamamlamaya gelirler. Sentez ve gölge burcumuzu hesaplamak için yükselen burcumuza tepe noktamız olan MC'ye ve kalde sıralamasındaki gezegenlere bazı puanlar veririz. Biliyorsunuz ki kalde sıralamasındaki gezegenler Ay, Güneş, Merkür, Venüs. Mars, Jüpiter ve Satürn'dür. Bu puanlamada en yüksek skor alan element ve niteliği sentez burcumuz, en düşük skor alan element ve niteliği ise gölge burcumuz olarak tanımlamaktayız. Puan tablosu gördüğünüz sıralamayla yükselen ay ve güneş için üçer puan, sıralamadaki diğer gezegenler ve MC için ise birer puandır. Bu hesaplamayı daha iyi anlayabilmeniz için örnek bir harita üzerinde gölge ve sentez burcunu birlikte hesaplayalım. Siz de kendi haritanızı çeşitli sitelerden ücretsiz olarak bu şekilde çıkartabilir. Element ve niteliklerinizi puanlayarak sentez ve gölge burcunuzu rahatlıkla bulabilirsiniz. Haritanın yükselini aslan, ay burcu kova, Güneş burcu terazi, Merkür akrep, Venüs gezegeninin yerleştiği burç başak, Mars burcu terazi, Jüpiter oğlak, Satürn ikizler burcunda, MC yani tepe noktası boğa burcunda yerleşmiş. Şimdi sırayla bu burçların element ve nitelik bilgilerini yazalım. En son puanlamamızı yapalım ve bu şekilde sentez ve gölge burcunu hesaplayalım. Element ve nitelik gruplarını astrolojinin temel konusu olarak çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Şimdilik sizin için hazırladığım bu tabloyu kullanarak hesaplamayı rahatlıkla yapabilirsiniz. Tabloya göre baktığımızda yükselen aslan burcunun elementi ateş niteliği sabittir ve aldığı puan ise 3'tür. Şimdi sırayla diğer yerleşimlerin de element ve niteliğini yazarak puanlamayı yapalım. Ay burcu kova ve bu burcun elementi hava, niteliği ise yine sabittir. Alacağı puan ay burcu olduğu için 3 puan. Güneş burcu terazi, elementi hava, niteliği ise öncüdür ve yine güneş 3 puan alır. Merkür akrep su grubu ve sabit niteliktedir. Artık buradan itibaren tüm noktalar birer puan alacağı için Merkür burcuna 1 puan veriyorum. Venüs başak toprak elementi değişken niteliktedir ve yine 1 puan alır. Mars terazi burcunda hava elementi öncü niteliktedir. 1 puan alır. Jüpiter oğlak toprak elementi ve öncü 1 puan. Satürn ikizler hava elementi değişken nitelikte 1 puan. Ve listedeki son yerleşim MC yani tepe noktası boğa toprak elementi niteliği sabit 1 puan almaktadır. Element ve nitelikleri belirleyip puanlamamızı yaptık. Şimdi sentez ve gölge burcu için puan aralıklarını hesaplayalım. Burada öncelikli olarak ateş elementinin aldığı puanı hesaplayalım. Kişinin yükselini aslan ateş elementi 3 puan. Listede başka ateş elementi olmadığı için buraya 3 puan yazıyorum. Toprak elementi grubunun puanlarını topladığımda Venüs Başak 1 puan, Jüpiter Oğlak 1 puan ve MC Boğa 1 puan olarak görüyoruz. Toplam 3 puan yapar. Listedeki hava elementlerini topladığımda 3 puan Ay burcu kova için, Güneş terazi 3 puan eklediğimde toplam 6 puan, Mars terazi hava elementi 1 puan ve Satürn ikizler 1 puan daha eklediğimde toplam 8 puan. Hava elementi toplam 8 puan oldu. Listede sadece bir tane Merkür Akrep su yerleşimi olduğu için su elementi toplam 1 puan aldı. Niteliklerin puanlarını topladığımızda, Öncü nitelik için Güneş terazi 3 puan, Mars terazi 1 puan, Jüpiter oğlak öncü 1 puan, toplamda 5 puan. Öncü nitelik 5 puan aldı. Sabitleri topladığımızda Yükselen Aslan 3 puan, Ay Burcu Kova 3 puan, toplam 6 puan, Merkür Akrep sabit 1 puan daha. MC Boğaz sabit 1 puan ve toplam 8 puan. Evet sabitler de 8 puan aldı. Değişkenler ise Venüs Başak 1 puan ve Satürn İkizler 1 puan olmak üzere toplam 2 puan alır. Bu puanlamada en yüksek element ve nitelik bana sentez burcumu vermekteydi. Yani hava elementi 8 puan ile en yüksek skor olan element olurken Niteliklerde en yüksek skoru alan sabitler oldu. Hem hava hem de sabit olan burca tablodan baktığımızda kova burcu olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu kişinin sentez burcu kovadır. Diğer taraftan en düşük skoru alan element su grubuyken niteliklerde en düşük skoru alan grup değişkenler oldu. Hem su grubu olup hem de değişken niteliğe sahip olan burç tabloya baktığımda balık burcu olarak görülmektedir. Dolayısıyla bu kişinin gölge burcu balıktır. Evet sizler de sentez ve gölge burcunuzu bu şekilde hesaplayarak ilk etapta daha detaylı bir karakter analizi yapabilirsiniz. Son olarak sentez ve gölge taraflarımızı burç bazında ne anlama geldiğini inceleyelim. Böylelikle sentez ve gölge taraflarımızda dikkat etmemiz ve değiştirmemiz gereken alışkanlıklarımızı öğrenelim.